Ergenokon'dan Cumhuriyet'e ve bugüne Türk tarihini heykel, rölyef, anıt, bilgi panoları ve vesikalarla bir platformda sunan Türk Tarih Müzesi ve parkında çalışmalar tamamlandı. 60 bin metrekare alana kurulu kompleks pazar günü gerçekleştirilecek törenle kapılarını açacak. bin metrekare alan, 7.000 metrekarelik kapalı müze, 200 heykel, 700 metrekarelik panoramik resimler, rölyef, anıt ve vesikalar. Ankara Eğitim Eskut Belediyesi tarafından hayata geçirilen Türk Tarih Müzesi ve Parkı'nda çalışmalar tamamlandı. İlçilerin 2500 yıllık Türk tarihini tüm yönleriyle görmesi amacıyla hayata geçirilen proje, İskit-Saka döneminden başlayarak, 16 Türk devletinin kurucularını, Kurtuluş Savaşı komutanlarını, Büyük Türk düşünürlerini, Cumhuriyet dönemi bilim insanlarını ve sanatçılarını temsil eden heykellere, Ergenekon destanı, İstanbul'un fethi, Kurtuluş Savaşı ve Çanakkale Savaşı kompozisyonlarına ev sahipliği yapıyor. Tarih bizim ortak değerimizdir. Bu düşünceden hareketle Ankara'mızın güzel köşesi olan Etimes Kutumuz'da böyle bir açık hava ve kapalı Türk tarih Müzesi gerçekleştirdik. Müzede ayrıca Göktük, Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu Yaşar Zeynalov'un da aralarında bulunduğu dünyaca ünlü ressamların 700 metrekarelik panoramik resimleriyle anlatılıyor. Mekan ve zaman olarak Türk dünyasını kucaklayabilecek ve ortaya konmuş olan o zengin muhteşem tarihi bir şekilde yer aldık. 7 bin metrekarelik kapalı alana sahip Türk Tarihi Müzesi aslında uygun olarak tasarlanmış bir Kırgız otağı, iki sanat galerisi ve 40 bin kitaplık bir Türkoloji kütüphanesi de barındırıyor. Tarih Müzesi ve Parkı, 29 Ağustos Pazar günü saat 17'de siyaset ve sanat dünyasından isimlerin katılımıyla kapılarını açacak.